Esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine Türkiye'nin çok önemli bir gündem konusuyla karşınızdayız Allah'ın izniyle. Engelli öğretmenler atanmak istiyor. Engelli öğretmenlerimizin taleplerine bu konuları ele alacağız. Büşra Kara Hocam ve Çetin Hocam da şu anda canlı yayınımızda. Şu anda engelsiz medya tüm ekibi olarak Allah'ın izniyle bu konuyu e, gündeme alacağız, e, ele alacağız arkadaşlar. Büşra Hocam hoş geldin. Hoş buldum hocam, iyi akşamlar, keyifli yayınlar. Evet e, Büşra hocam, uzun zamandır e, engelli öğretmenlerimizin atama haberlerini e, yapıyoruz. Yani e, konunun çok hassasiyetle e, üzerindeyiz. Hatta çoğu zaman haber yaptığımız zaman yani e, engelli öğretmenlerimizin 5000, 6000, 7000 gibi mesela... E, sayıları oluyor. Ee, seninle de konuşuyoruz arada. Ya esasında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok rahat, çok basit bir şekilde atama yapabileceği rakamlar. Bu rakamlar değil mi? Şaşırıyoruz arada. Kesinlikle öyle hocam. Geçen bunun üzerine konuşmuştuk. Hani dedik çok az bir miktarda engelli öğretmenimiz var. Bunlar kolayca yerleşebilir her yere ve öğretmen açığı da var. E, bu konuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah da meyvesini alacağız yakın zamanda diyorum. Evet, e, engelli e, öğretmen e, adayları e, temsilcisi e, Ahmet Güler hocamız da e, şu anda canlı yayınımızda. E, Ahmet hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhabalar, gerçekten e, sizleri böyle kanalımızda ağırlamak e, bizim için onur verici e, hocam. Ee, o ondur bize ait hocam. Ee, ayrıyetten e, çok teşekkür ederim. Şu anda e, canlı yayını izleyen herkese de buradan selamlar. Evet e, hocam sizi e, tanıyabilir miyiz? E, ben e, Adana'dan e, Adana'da yaşıyorum. E, branşımı da hocam söylemek istemiyorum hangi bölümü okuduğumu çünkü biz bu sene bir e, karar aldık e, branş e, ayırt etmek sizin bütün bölümler bir kişi kalmayana kadar arkamızda gözü yaşlı kimseyi bırakmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. O yüzden e, ne bölüm okuduğumdan çok ne yapmaya çalıştığımızda e, katılalım dedik. E, Adana'da yaşıyorum, e, 30 yaşındayım. E, bir kurumda çalışıyorum. Kurum ismi vermeyeyim hocam. Tabii tabii. E, bir kurumda çalışıyorum. E, ama bu işlerin içerisine girince, tabii ki de siz de e, biliyorsunuz, bu işlerin içerisine girince biraz da vicdanini, vicdani bir sorumluluk oluyor insanda yani. Şimdi o sorumlulukla birlikte elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz hocam. Ee, şimdi e, Ahmet Hocam, yani engelli öğretmen atamaları ile ilgili e, Cumhurbaşkanımızın e, sizlere karşı çok büyük bir sevgisi var. Yani e, genelde atamalarda böyle Cumhurbaşkanımızın çok mutlu olduğunu e, görüyoruz. Yani e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi e, tabii ki de kendisi e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bizim için çok değerli. Çünkü bize bu yolu açan o. Yani e, engelliden bal gibi öğretmen olur lafını. Biz hiçbir zaman unutmadık. Yani evet. mücadeleye ben kendim bu sene çok aktif olarak katıldım dönem bu sene önceki dönemlerde vardım ama biraz daha pasiftim ama biz hiçbir zaman unutmadık engelliden bal gibi öğretmen olur lafını hiç unutmadık ve bütün etkinliklerimizde gittiğimiz bütün makamlarda bu bizim için adeta şey oldu yani hani slogan oldu yani engelliden bal gibi öğretmen olur yani. Ee, Kendisi dediğim gibi hocam e, bu yolları bize açan e, bir büyüğümüz bugüne kadar da hiçbir zaman e, desteğini de esirgemedi. Zaten biz e, şu an kendisine güveniyoruz. Bizim başka e, hiçbir e, şey garantörümüz yok. Biz kendisine güveniyoruz. E, umarım e, sesimizi de ona da ulaştırdık e, birkaç yerden. Duyduğunu da biliyoruz. Ee, tepkileri de çok güzeldi. Ee, söyledikleri de biraz e, biraz değil, yani tam istediğimiz e, şekildeydi. Ee, yakın tabii ki de zaman. Burada sorun aslında hocam bizim e, engelli öğretmenler için sorun zaman. E, çünkü evlenmek üzere olan var, e, özelde çalışan var ki özelde çalışanlar e, şeye göre. Özelde çalışanlar, bir pardon hocam, bir saniye. Hı. Çok özür diliyorum. Ee, Özelde çalışanlar e, neredeyse asgari ücret bile almıyor yani. Ee, böyle olunca şimdi aileler de var, e, has, rahat rahatsızlıklarımız var. Ondan sonra yani bu işte mağdur olan. Ama aslında köken olarak eğitimci olan bizlerin en yakın zamanda atanmasını istiyoruz. Sorun burada zaman. Yoksa e, kendisinin bizle ilgili güzel dileklerini e, biliyorum yani. E, duyuyoruz her yerde. Tabii duyumlar e, çok e, önemli değil. Bizzat e, bildiğim şeyler de var. Bizzat görüşmeler de var. Kendisinin güvenimiz sonsuz. Zaten evet. daha... E, Az önce de bahsettiğim gibi hocam, pardon bölüyorum. Biz e, o, yani bizim şeyimiz pusulamız o. Yani bizi evet. atacak varsa o biliyoruz yani. <gülüyor> evet, evet, aynen. Ee, ya biz şöyle, yani e, aldığımız duyumlar, yani e, aldığımız istihbari e, bilgiler, hani engelli öğretmenlerimiz de e, bizleri böyle can kulağıyla dinlesinler. Allah'ın izniyle yani... E, 2020 yani e, seçimlere kadar yani e, ilerleyen zamanlara kadar olan süreçlerde engelli e, öğretmenlerimizin e, tamamına yakınlı atanacağı bilgilerini duyumlarını alıyoruz biz sürekli yani hani, şey e, evet, sayı olarak da değil yani neticede gerçekten e, hep böyle e, sorduğumuzda yani üst kademelere e, sorduğumuzda e, ne düşünüyor e, üst kademeler e, dediğimizde hep e, düşünülen rakamlar yani e, nasıl olursa engelli öğretmenlerimizin tamamı atanacak yani e, inşallah Allah'ın izniyle bu i̇nşallah. oluşturulan e, kamuoyuları ile birlikte yani e, atanamayan engelli öğretmenlerimiz kalmayacak diye ben temenni ediyorum. E, Evet Kuşa Hocam, hemen izleyicilerimizin yorumları var. Hemen onları hızlı bir şekilde okuyalım. Tabii ki hocam. Hatice Hanım demiş ki, hocam atamalar ne zaman yapılacak? Şeklinde sorusu var. Evet, hızlı bir şekilde bakalım. Evet, Maşallah hocam, izleyicilerimiz evet. böyle yağdırıyorlar, yağdırıyorlar yani. Derya evet. Hanım demiş, hepimiz atanmak istiyoruz demiş inşallah. Hepimizin temennisi bu yönde. Ee, Çiçek hanımefendi, biz atama için bu kadar bekletilmemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz güveniyoruz demiş. Eylül evet. Hanım, e, tamamına yakın değil bir kişi bile geride kalmasın demiş inşallah evet, diyoruz. Aynen, aynen biz de e, öyle düşünüyoruz. Evet, Ekim Hanım çok yorulduk demiş, biliyoruz, farkındayız. İnşallah elimizden geldiğince sesinizi duyuracağız diyorum. Ee, engelli bir öğretmen adayımız devletimiz bünyesinde o kadar atama müjde verilirken engelli öğretmenlerin gözünde, kulağında reis sayımız sadece 5000 bin engelli öğretmen ataması. Devletimizin kudreti buna yeter demiş. İnşallah bizim de temennimiz bu yöndedir. Evet, aynen. Evet, e, bildiğimiz böyle e, gibi idealist öğretmenlerimiz çoğalır. İnşallah umarım istedikleri atamalar gerçekleşir demiş. Gerçekten böyle idealist öğretmenlere çok ihtiyacımız var. İlker Bey demiş ki, atama zamanıyla ilgili bilgi ve duygularınızı paylaşabilir misiniz? Rica ettik diye sormuş. Evet, ya bizim e, kanalımızda gerçekten İlker, İlker Hocam e, böyle... Her videonun altına engel öğretmenlerimizle ilgili böyle yorum atıyor Büşak Hocam. Evet. <gülüyor> ee, onu, onu takip ediyoruz yani bu bağlamda. Evet hemen Ahmet hocamıza sorularımıza başlayalım Büşak Hocam. Tabii ki Hocam. Bu sene mücadeleniz hangi aşamada, ne şekilde şekillendi, süreç nasıl ilerliyor? Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz bizlere? Hemen bahsedeyim. Ee, az önce belirttiğim gibi hocam biz e, mücadelenin içerisinde uzun zamandır varız ama bu e, sorumluluğun en büyüğünü e, bu sene aldık. Ama ben e, önceki seneleri de bildiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. E, neden şanslı sayıyorum? E, atanacağım için ya da başka bir şey için değil. Bu sene benim e, başta e, engelli öğretmenler yönetim kadromuz olmak üzere. Bütün engelli öğretmen arkadaşlarım hepsi güveniyor. Hepsi etkinliklere tam katılıp ne söylesek adeta ikiletmiyorlar etmiyorlar bizi. Böyle olunca insanın enerjisi de hep dinç kalıyor. Mesela ben aynı zamanda çalışıyorum. Gecemiz gündüzümüze girmiş durumda ama bu durumdan rahatsız değilim. Çünkü size inanan insanlar olunca siz de bu, bu tarz konulara, bu tarz davalara inanmaya başlıyorsunuz. Zaten eee Zaferler de böyle gelmez mi hocam? Yani inançla kazanılmaz mı yani büyük zaferler? Biz de onun peşindeyiz. Ee, mücadelemizin e, detaylarını da vermek isterim. E, şu şekilde biz e, bu sene farklı bir e, sistem e, denemeye çalışıyoruz. Şu şekilde yani hocam onu da hemen açayım. Biz bir kişiyi bu konuda sorumlu tutmuyoruz. E, bütün engelli öğretmen arkadaşlarımız... Ee, yönetim kadrosunda olsun yaklaşık 12-13 tane e, grubumuz var branş grupları hariç. Herkes bu konudan tek tek sorumlu e, şey algısını vermeye çalıştık. Ve bize bir yerden böylelikle bir kişi uğraşmak yerine aslında biz e, toplamda WhatsApp gruplarımızda 3000'e yakın bir sayımız var. E, tespit edemediğimiz 1500-2000'e de yakın e, bir e, öğretmenimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı kollardan, yani bir yayılımcı bir politikayla diyelim, ayrı ayrı kollardan bu konunun üzerine gidiyoruz. Şimdi bir kişiye bu sorumluluğu yüklemek yerine aslında sorumluluğu paylaşmak, mücadelenin de gücünü de arttırdığını düşünenlerdenim ben de. O anlamda e, mücadelemiz güzel ilerliyor. Son e, iki haftadır, son iki haftadır çok yoğunlaştı. Yani aldığım bilgiler, duyumlar yoğunlaştı. Bir de e, Sayın Hocam e, Rıza Hocam e, duyumlar e, yalan yanlış olabilir, farklı olabilir, bunlar olabilir. Ama e, duyum almak demek bizim için şu anlamı ifade ediyor. Tülün Hocam da keşke katılsaydı e, kendisinin Tülün emekleri... biraz sonra Tülün Hocamı biraz sonra alacağız hocam. Tülün Hocamız Tekrar hazır Aynen. İnşallah hocam çünkü kendisinin de bu işte emekleri diğer bütün arkadaşlarımız gibi fazladır. Onunla bir anlayışımız var önceki yıllara da dayanarak. Duyum alıyorsak o zaman doğru yoldayız demektir. Yani duyum bizim için doğru yol işaretidir sadece. Evet. Yani tabii ki de başka bir anlamı yok yani. Hani yalan yanlış biri olsa demek ki doğru yoldayız diyoruz biz. Evet, e, yönetim kurulumuz 10 numara 5 yıldız. Hepsine çok güveniyoruz. Çok iyi çalışıyorlar demişler. Ben hocam şu kadar mı söyleyeyim? Ben yarın e, bir sendika kuracak olsam, yarın başka bir etkinliğe katılacak olsam, yarın başka bir e, bir şeyleri başaracak olsam yönetim kurulunu yani bizim engelli yönetim kurulunu kesinlikle ee, yanımda isterim yani. İkna etmeye çalışırım benimle olun diye. Çünkü dediğim gibi hocam her biri diğer engelli öğretmen arkadaşlarımızın da hepsinin çabası büyük. Ama özellikle yönetim kurulu e, bu konuda e, enerjileri yüksek, istekleri yüksek. E, zaten bizim bu yaptığımız Twitter'da 50 binlik, 70 binlik, 60 binlik etkinlikler e, onların sayesinde oluyor. Hepimizin sayesinde oluyor. İşte tam da, e, ben bu yüzden inanıyorum ki istediğimiz o toplu alımı gerçekleşti yani gerçek gerçekleşmesine inanıyorum yani. Evet devam edelim müsacan. Şey ben devam ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Engelledi öğretmenlerde mağlumuz bildiğiniz üzere bir yığılma söz konusu. Hani bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Hemen e, o konu zaten e, kanayan. Yaramız. 2018'den bu yana 2018'de çok yüklü bir 2018'e kadar alımlar çok yüksekti ve e, çok kişi gidiyordu neredeyse pek kimse kalmıyordu yani. 2018'den bu yana bütün ama bütün branşlarda çok büyük bir yığılma var. Zaten 5000'i görmemizin e, sebebi de bu. E, 2018'den önce neredeyse branşlarda kimseyi e, bırakmamış devletimiz e, Allah razı olsun e, bizim devletimizin de şu an var olan bütün engelli öğretmen öğretmenleri almaya gücünün yeteceğini de çok iyi biliyoruz yani bizim sayımız bugün itibariyle 4800 ile 5200 arasında istatistik e, verileri bunlar 4800 ile 5200 arasında bunların bir branş bile bu kadar alıyor normal KPSS'de. Biz engelli öğretmenlerin tek seferde alınabileceğini biliyoruz. Devletimizin de buna gücünün yeteceğini de biliyoruz. Evet hocam Osmanlı. yani toplamda kaç tane engelli öğretmen adayı var? Net hocam, hocam az önce de aslında belirttiğim gibi biz 4 ay önceden başladık sürekli güncelleniyor bu veri. İlk başta yaklaşık 3.800 falandı. Hani 3.800, 4.000 civarıydı. Ama gün geçtikçe ekleniliyor yani. Ne bileyim mesela Haziran'da formasyonları biten öğretmenlerimiz oldu. Ondan sonra yeni ulaştığımız öğretmenlerimiz oldu. Yani görüyoruz ki hocam bugün 4.800 ile 5200 arasında az önce de dediğim gibi çok kolay bir şekilde tek seferde alınabilecek bir sayı. Ee, zaten konu da hocam az önce de dediğim gibi e, zaman. Yani biz e, sayıyı da kovalıyoruz ama zaman da çok önemli bizim için. E, bu işin içerisine girince e, birçok insanlığı yani neredeyse tamamını kimisini gıyaben, kimisini birebir, kimisiyle telefonda, kimisiyle yüz yüze. E, görüştüğüm e, arkadaşlarım oldu. Hepsi inanın e, dört gözle bekliyorlar. Çünkü hepsinin belli zorlukları var. De, az önce bahsettiğim gibi e, aile e, üç çocuğu olan e, anne var. E, ondan sonra türlü türlü rahatsızlıklarla uğraşan arkadaşlarımız var. Rahatsızlıklarını belirtmek istemiyorum. E, ondan sonra e, evlenmek isteyen çocuklar e, ama bu atamayı bekleyen arkadaşlarımız var. Yani bunların hepsi birleşince hocam, e, gerçekten ortada büyük bir sorun olarak duruyoruz. Bu sorunun da çözüleceğine, az önce de bahsettiğim gibi e, inancım tam. Ali Hocam. Efendim Çetin Hocam. E, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Kıymetli hocalarım çok güzel bir yayın oluyor gerçekten. Hakikaten keyifle de izliyoruz şu anda. Ee, ben bir soruyu yönetmek istiyorum izleyicilerimizden gelen güzel bir soruydu bu Ahmet Hocam izniniz olursa tabii ki. Bugün hocam. Şey ee, şimdi e, hocam 2016 yılından itibaren uygulamaya konulan bir sistem var biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında eğer bir engelimi e, bir e, birey memur olursa dört yıl boyunca öğretmenlik tercihi yapamıyor biliyorsunuz. Hı -hı. Bu sistem yığırmanın önüne geçmek mi amaçlanmış yoksa ee, hani öğretmen adaylarının çalışma isteğinin yerine getirilmesi mi hedeflenmiş? Aslında yani buradaki mantık o dört yıllık süre içerisinde yığılma olmaması gerekiyordu. Bu sanırım evet. tam tersi bir uygulama olmuş. Bu konudaki fikirleriniz neler hocam? Teşekkür ediyorum Anadolu Hocam. Zaten e, ben de teşekkür ederim Çetin Hocam. E, soru güzel bir soru. E, aslında e, konuşup Belli devletimizi de bu konuda e, yine e, şey yapıyorum yani teşekkür ediyorum. E, çünkü yığılmanın önüne dediğiniz gibi geçmek biraz zor. Çünkü bugün e, memur olan birisi e, yarın e, veya bir sonraki sene tabii ki de atanmak isteyebilir. Gerçek görevi yani gerçek mesleği öğretmenlikse e, buna geçmek isteyebilir. E, bunun önüne geçmek adına hem e, öğretmenlerin de kendisinden sonra gelen işsiz e, kalmış zor durumda olan öğretmenlerin de e, işi olan öğretmene göre birazcık daha avantajlı olmasını sağlamak. Ama tabii ki de dört yıldan sonra e, sizin de belirttiğiniz gibi dört yıldan sonra e, yine öğretmen arkadaşlarımız devreye giriyor. Burada tekrar bir yılmadan söz edebiliriz yani hocam. Ya e, 2018'den bu yana da. Dört yıl geçtiği için aslında bugünkü yılmanın sonucu da bu şekilde oluyor yani. Evet, şey Hocam. Hocam, sorumuza devam ediyorum hemen ben. Kamuda engelli öğretmenlerin sayısının ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kesinlikle şu an e, kamuda yüzde dört, e, yanlış hatırlamıyorsam, yüzde dört gibi bir e, sayı var. Yüzde dörtten yüzde altıya çıkarılması demek. Şu an e, deminden beri, yayın başından beri bahsettiğim bu yıılma'nın aslında bir anda, bir anda e, yarı yarıya gitmesi demek. Bu çok önemli bizim için. E, bütün etkinliklerimizde, gittiğimiz bütün makamlarda, biz diyor, biz diyoruz ki e, tek derdimiz var yüzde altıya çıkarız. Çünkü yüzde aradaki yüzde fark bile. Yüzde 2'lik fark bile binlerce kişi demek yani. Bunu sadece engelli öğretmenler için demiyorum. Ee, sağlıkçılar için söylüyorum, e, memurlar için söylüyorum. Onların da e, çoğunun atanmasını istiyorum. Gönül ister ki 95 bin kişi girmişiz sınava. Bir kişi bile geriye kalmasın. O yüzden evet. e, olabildiğince e, kotayı arttırmaya çalışmak. Bizim de hedeflerimiz arasında engelli öğretmenler olarak. Teşekkür ediyorum hocam. Ben hemen devam hayır, ediyorum. Aciz hocam bir şey mi söyleyecektiniz? Hayır hayır. <gülüyor> buyur buyur bir şart hemen, hemen gir. Hemen devam ediyorum ben. Hocam evet, atanamayan evet. engelli öğretmenlerin yaşadığı zorluklardan bahsedebilir misiniz? Yani ne gibi zorluklar hocam, yaşıyor? O, Ahmet hocam, şey, atanamayan öğretmenlerimiz ücret öğretmenliklere de başvuru yapıyorlar mı? Evet kesinlikle yapıyorlar ücretli öğretmenlik e, ama az önce dediğim gibi hocam e, şimdi üç çocuklu e, bir ailede e, ücretli öğretmenlik ve hayat garantisi aslında e, atanmış, atanmak istemenin önüne geçmiyor. Yani, yani hem e, rahatsızlıklarının vermiş olduğu zorluklar. E, ondan sonra işte bütçe. Den dolayı biraz da e, atanmak istiyorlar. Yani ücretli yerine şimdi 5000 e, engelli öğretmenimiz var. Hangisi de sorsak ücretli olarak mı çalışmak istersiniz yoksa atanmak mı istersiniz? Ya Bunların adına hiçbir ücretli değil. Ücretli... Tabii, tabii Şimdi tabii. şöyle. Yani e, ücretli öğretmen olarak hani çalışmak e, yani şey değil ama e, büyük bir deneyim e, tecrübe e, oluyor. Yani ben de e, otizm öğretmeniyim. Mesela ben de yıllarca e, ücretli öğretmen olarak e, çalışıyorum ve inanılmaz böyle e, kadrollardan bile daha böyle üst e, artık deneyim tecrübede e, oldu. Yani öyle e, söyledim. Yani e, ücretli öğretmen olarak da hani vazifeye başlamak e, engelli öğretmen atamalarına bir engel değil. Yani bu bağlamda Temp ve daha güzel olur. Yani hani neticede e, tabii ki engelli öğretmenlerimizin yani zaten sayı e, az yani neticede tamamının gözü kapalı atanılması lazım. Yani bunda hemfikiriz. Yani bu bağlamda. Yani atanamayan engelli öğretmenlerimizin yaşadığı zorluklar neler? Atanamayan engelli öğretmenlerimizin yaşadığı zorluklar hocam. Az önce de bahsettiğim gibi. Birincisi bütçeden dolayı. Başka işlerle uğraşmak zorunda kalmak. Ya da diyelim ki var olan engelinden dolayı Başka işlerle pek uğraşamıyor. Buna müsaade etmiyor durum diyelim. E, bu durumda şimdi e, sağ olsun devletimiz e, bu konuda sigortasını filan da yaptığında ben de biliyorum yani. Ama yetmez. Bir insanın e, yaşam standartı özellikle de engellilerin ben öğretmenler demiyorum sadece. Ama öğretmenlerimiz de başta olmak üzere yaşam standartları yok. E, diğer insanlardan daha ön planda olması lazım. Çünkü diğer insanlara göre birazcık e, dezavantajı gibi. Tabii ki avantajları da var. Şimdi e, çok güzel bir yerden girdik hocam. Onu da anlatayım. E, mesela engelli öğretmenleri, ben neden öğretmen olması gerektiğiyle ilgili fazla e, düşünmeden her insanın aslında e, neden bir an önce atanmaları gerektiğine dair. Şöyle bir e, çıkarımımız var. Bu e, bütün ee, yönetici arkadaşlarımızla beraber hem fikir olduğumuz bir konudur. Şimdi ee, hocalarım bu hayatta hayatın kendisi bir mücadele zaten. Yani doğuyoruz, yaşıyoruz ve çe çeşitli mücadelelere giriyoruz. Hayatımızın kendisi mücadele. Doğduğundan bugüne kadar ömrü mücadeleyle geçmiş bir insanın ama rahatsızlıklarından göre ama sonradan olsa bile mücadeleyle uğraşan insanların yetiştireceği çocuklar da Engelliler kadar güçlü olacaktır. Evet. Aynen öyle. Evet, evet. Ee, Destek aldığınız herhangi bir birim kurum var mı Ahmet hocam? Ee, bu soru çok güzel bir soru hocam. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Biz e, Türün hocamla birlikte, onu da işin içine katmazsam e, olmazsa ve diğer isimlerini sayamadığım bütün arkadaşlarımı. Zaten e, biraz sonra bu programın finalini Tülin Hocamıza yaptıracağız Allah'ın izniyle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi olur Zaten. hocam. <gülüyor> Kapanışı onunla yapacağız biraz sonra. Çok iyi olur. Ee, biz hocam, e, yani çoğunlukla o ve ben tanındığım için onu örnek veriyorum. Yoksa isimsiz kahramanımız çok bizim yani. Ee, hocam Tülin Hocamızla birlikte herhangi bir yerden, herhangi bir şekilde... Herhangi bir yolla hiçbir şekilde destek almıyoruz. Biz engelli öğretmenler olarak e, 4 aydır, ondan önce de e, yaklaşık bir e, 5 aydır, toplamda 9 aydır. Hiçbir yerden, hiç ama hiçbir yerden hiçbir şekilde destek almıyoruz. Biz tek desteğimiz, biz kendimiziz engelli öğretmenler ve hepimiz yani. yani bize e, bir aile olduk sayılır yani. Ne desek ikiletmiyorlar. Ee, bazı durumlarda e, mesela bir bütçe çıkarmamız gerekiyor. Herkes elini cebine atıyor ve o işi hallediyoruz yani. Ee, o anlamda da e, çok teşekkür ediyorum tekrardan bütün engelli öğretmen kardeşlerime. O şekilde yani hocam. Evet, e, atama tarihi olarak bir öngörünüz ya da duyumunuz var mı e, demiş Elif Hanım? Şimdi e, arkadaşlar yani şöyle e, söyleyelim bakın aldığımız duyum bu yani e, ciddi duyumlar yani inşallah olur Allah'ın izniyle hani sonradan e, böyle bize kızmayın böyle hurra şey yapmayın. Yani engelli öğretmenlerimizin tamamının atanacağına dair e, bilgiler alıyoruz yani bu bağlamda e, anladığıma göre Ahmet Hocam da e, aynı şekilde e, duyumlara hakim değil mi Ahmet Hocam? Kesinlikle hocam. Ee, ben de cümlenizin bitmesini bekliyordum. Katılıyorum size. Aynı şekilde duyumlar alıyoruz ama tarih vermek demek risk altına girmek. Ama bak girmek e, şöyle demek. şöyle. Şimdi çok gayret etmek lazım. Çok kamuoyu oluşturmak lazım. Yani bu Kesinlikle. bağlamda. E, yani e, arkadaşlar şimdi yani devletimizin niyeti bu e, neticede ama sadece e, gündem engelli öğretmenlerimize bitmiyor. Yani Türkiye'nin bit dünya gündemi oluyor bu bağlamda. Yani Gündemden düşmemek lazım. Allah'ın izniyle mücadeleye devam etmek lazım. Yani sürekli gündemde olmak lazım arkadaşlar. Bu önemli. Yani izleyicilerimizin yorumlarına da bakıyorum ben de. Arkadaşlar böyle Efecan Doğanoğlu bazı yorumlar yazıyor da. Yani ümitsiz, böyle olumsuz, negatif düşünenlere kapılarımız kapalı. Arkadaşlar, yani bu konularla ilgili, bakın hiçbir şekilde olumsuz, negatif, kötü düşünen, yani böyle arkadaşlarımızın duyumlarını itibar etmeyin. Yani bu gerçekten önemli. Ahmet Hocam, şimdi Cumhurbaşkanımıza seslenmek isterseniz, engelli öğretmen adaylarımız adına, neler söylemek istersiniz? Yani buradan Cumhurbaşkanımıza seslenin. Biz de Allah'ın izniyle videonun bu kısmını alalım. Bütün sosyal medya mecralarımızda yayınlayalım. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz sizin bir sözünüzü hiç unutmadık. O da engelliden bal gibi öğretmen olur. Yani bunu söylemek isterdim kendisine. Evet. Pardon hocam, ee, bunu söylemek isterdim kendisine ve yüz e, yöne gelsek ben yine bunu söylerdim kendisine yani. Çünkü e, bizim dediğimiz gibi tek umudumuz var. Başka kimseden e, bir beklentimiz yok. Başka bir kurumdan ya da başka bir şeyden değil. Bizim Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz var. O da hepimizin. Geride tek bir kişi kalmayacak şekilde ama biz yani e, 4999'umuz gidip, bir kişi geride kalmayacak. Biz e, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. E, evet. Kendisine de çok güveniyoruz diye. Belki dünyada e, bu kadar öğretmenleri e, seven bir cumhurbaşkanı yok herhalde ben. Yani e, değil mi? Katılıyorum. Katılıyorum. Özellikle yani e, engelli öğretmenlere karşı hassasiyetini de biliyorum. E, kendisini e, birkaç kez de görmüştüğüm de var. Gerçekten bu anlamda da çok değerli bir insan, değerli bir devlet büyüğü. Umarım sesi bizi de kendisine duyurabiliriz. İnşallah, Allah'ın izniyle. Yani Cumhurbaşkanımızın ben bu videoyu izleyeceğine de inanıyorum. Yani bu bağlamda. Hocam lafınızı kesiyorum, pardon. Sesimizi duyurdu. Bu videonun bende duyulmasını istiyorum. Yoksa birbirinin az önce anlattığım gibi mücadelenin içerisinde çok kişi var. Herkesi birden dahil ettik. Çünkü e, tek kişi demek risk demektir. Ben görüşemezsem ne olacak? Biz bütün arkadaşlarımızla adeta tek safta 5000 kişi gibi yürüyoruz yani. Öyle söyleyeyim hocam yan yana bu e, topla atamayı hepimizi atayana kadar. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam, emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten e, onur verdiniz, e, şeref verdiniz. E, son olarak eklemedi, eklemek istediğiniz sözler varsa e, size veda edip hemen Tülin Hocamla e, kapanış yapacağız Allah'ın izniyle. Olur olur Hocam. O e, Hocam ayrıyetten o şeref bize ait. Yani çok teşekkür ederiz. Ben e, engelli öğretmenler adına da teşekkür ederim. E, bizi yayını aldığınız için sesimizi duymaya e, İstatola, fırsat vermek Yani bu kanal e, hepimizin Allah'ın izniyle. Yani Hiç öyle şey yapmayın. 7-24 yani ne zaman isterseniz buyurun. Gelin. E, Ahmet hocam. Evet. Çok, çok teşekkür evet. ederim. Sizin de e, ve Müşra hocamın da e, öğretmen kökenli olmanıza da ayrıyeten mutluyum yani. Onu da belirtmek isterim. <gülüyor> ya zaten e, öğretmenler odası gibi olduk yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yani, o, o güzel oldu yani gerçekten ee, ama Kesinlikle. çok güzel ya ben yani öğretmen arkadaşlarımızı yani çok güzel seviye var kalite var ee, yani o e, güzellik ya yani, gerçekten bambaşka bir şey yani öğretmenlik mesleği anlatılmaz yani yaşanır yani onların e, o verilen emekler yani inanılmaz e, Ahmet hocam çok teşekkür ediyorum yani teekkür ederim ben teşekkür ee, ederim son... müjdelerde de görüşürüz Allah'ın izniyle İnşallah. o zaman da bir yayın yaparız hocam bit İşallah <gülüyor> i̇nşallah yani. evet. evet. son olarak hocam şunu söyleyeyim biz e, kararlıyız e, alana kadar 5000 engelli öğretmen atamasını mücadelemize devam Cumhurbaşkanımızın peşindeyiz diyelim İnşallah, inşallah Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür evet, ederim hocam. hocam. Hayırlı akşamlar. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, çok sağ ol. Evet, Büşak Hocam valla harika bir yayın gidiyor. Hemen... Ee, Tülün Hocam... Eyvah! Nasılsınız? Tülün hocam, yankı... hocam yankı yapıyor. Neden acaba? Çabak, çabak, çabak, Hocam. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eee sözü size ee, sözü bırakalım, size bırakalım. Değerlendirme Genel değerlendirme. Eee Bişarca. Eee Hemen arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Eee Bişar hocam Can. benim sesim kapandı. kapandı. gerçekten Sesim geliyor mu? İyi akşamlar. E, bir şey hocam sesine kadar. Şey evet. Evet. evet. E, şu an yaşıyoruz. Haca. Bir şey hocam. Ali Reza hocam geliyor mu sesi? Evet evet. Evet evet. Evet. Evet. Evet, evet. evet. evet. evet. evet, şu, an evet teknik... şu an teknik bir sınırı. Evet, arkadaşlar. Bir yayın sistemi kapattı. Bizi duymuyor. Bizi e, duymuyor. Evet. Evet. Bir, bir saniye. Çetin hocam. Fethin hocam. Ali hocam, hocam duyuyor. Tamam, hocam, hocam hocam, bu, hocam, hocam yüce, ya yüce, ya da... Yayın sende. Yayın sende Çetin hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Tülin Hocam ben Duyuluyor musunuz? Evet duyuyorum. Hocam siz Hocam siz tekrar giriş çıkış, giriş, çıkış, çıkış sıkış, Yapabiliyor musunuz? Tamam çıkıyorum. Bir Sesiniz, Sesiniz az geliyor. Az geliyor. hocam. Öyle, şöyle şöyle yok yok Tülin'e ha Tülin Hocam çıktı. <gülüyor> Al Aliza Hocam eee Tülin Hocam'ın ya, e, evet böyle arada e, ama şeyde Büşa'da e, problem olmadı. Ee, Büşra şey Hocam Efendim Hocam Vallahi nazara geldi herhalde bu yayın <gülüyor> Hocam şöyle <gülüyor> e, Teknik bir arıza olabilir Çünkü internetin şu anda çok kullanıldığı Bir dönemdeyiz yayın saatleri biliyorsunuz Bugün bir de hafta sonu Ama gerçekten evet. güzel ve keyifli bir yayın devam ediyor Arkadaşlar yani her Teknik hatalar olsa da yayının kalitesi Düşmez çünkü öğretmenlerimiz Muhatabımız İnşallah tabii, tabii, onların tabii. da Hepsi atansın Evet, Büşak Hocam, Tülin Hocam geldiğinde sende bir problem yok diye ümit ediyoruz. Allah'ın izniyle kapanış konuşması sizde artık. Hemen Tülin Hocamızı bekleyelim. Tülin Hocamızı bekleyese kadar Çetin Hocam, sende bir genel değerlendirmede bulun. İzleyicilerimizin de canı sıkılmasın. Evet, şimdi... E Engelli öğretmen adaylarımızın e, çok sabırlı olması lazım. Gerçekten duyumlar e, o yöndeki güzel bir alımı bekliyoruz arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer ki bazen hani ekonomik durumlardan dolayı sizler sabredemiyoruz diyorsanız da alımlarda muhakkak şansınızı kullanın. E, ben bu konuda çok müzderif olan arkadaşlarımıza buradan bir açıklama yapıp hani yüreklerine biraz su serpelim. Bazı alımlarda, örnek veriyorum, işçi alımlarında, kurumların açıktan yaptığı alımlarda, KPSS puanınıza herhangi bir şekilde zayi olmuyor arkadaşlar. Yani bunu bilmenizi istiyorum. Bu alımlara başvurunuzu yapın. Eğer ki atanırsanız da göreve başlayın, işçi kadrosunda göreve başlayan bir öğretmen, arkadaşım, 4 yıl bekleme sorumluluğu yok arkadaşlar. Bunu bilin. O memur kadroları için geçerli. Çünkü çok sorduğunuz bir soruydu bu. Hani bunda bu vesileyle cevaplamış olalım. Tekrar edecek olursam, Kamu kurum ve kuruluşların açıktan yapılan atamalarında engelli öğretmen adaylarımda başvuru yapabilir. Puanınız, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve akabinde gelecek öğretmen atamasına da başvuru tercih yapabilirsiniz. 4 yıl beklemiyorsunuz. Gerçekten Ahmet Hocam güzel e, konulara değindi. Güzel e, tespitlerde bulundu. Sonuçta e, Cumhurbaşkanımızın bu konuda... Çok güzel e, atılımları, açılımları var. Kendisi değer veriyor. Bunu da biz görüyoruz. Ama arkadaşlar birlik olmanın da e, meyvesini normal 20 bin kişilik atamada gördük. O da nasıl? E, 20 bin öğretmen ataması olmadan önce Twitter'da e, değerli öğretmenlerimiz yaklaşık 1 milyona yakın tweet attı. Yani bir gündem oluşturuldu, evet, e, takip edildi. Şahı. Evet şu an şu... E, kül yiyen böyle nazara geldik. <gülüyor> hocam benim sesim geliyor mu? Evet, arkadaşlar. E, artık yapacak bir şey yok. Neticede. Ama derdimizi anlattık. E, Allah'ın izniyle. E, yani her şey ortada. E, buradan Milliyetin Bakanımıza da Evet sanırım bu sefer de Ali Rıza hocamın internet mağlantısı gidiyor. Büşra hocam senle ben kaldım. Evet. <gülüyor> evet hocam siz devam edin sözlerinizle de. buyurun. Siz dinliyoruz. Evet. Aynen evet, sağ olun hocam. Şimdi arkadaşlar birlikten kuvvetli var dediğimiz olay bu. Birlik olacağız. Öğretmen arkadaşlarım birlik olup bu işin üstesinden geleceğiz. Ama dediğim gibi sabredeceksiniz. Ee, sabrın sonu selamettir. Çok sık sorduğunuz bir soruya daha cevap vereyim. Ne zaman atama olur? Ee, şimdi normal şartlarda bizim öngörümüz şöyle, engelsiz medya olarak bunu sürekli gündeme getiriyoruz arkadaşlar. Eylül Aralık döneminde bir engelli öğretmen ataması, engelli memur ataması bekliyoruz. Tahminlerimiz, duyumlarımız o yönde. İnşallah e, bunlar da gerçekleşir ve bütün arkadaşlarımız e, atanmış olur dedikten sonra hocam e, sözü ben size de bırakıyorum artık. İzleyiciliğimize teşekkür ediyorum. Yayınların devamı gelecek arkadaşlar. Biz sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz. Sizden de ricamız bizimle birlikte bu yolda güçlü bir şekilde yürüyelim dedikten sonra Tülin hocam geldi. Evet hocam. Evet, hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çetin hocam. İyi akşamlar. Tülin hocam tekrar iyi akşamlar. Hoş e, son seslerimizi alalım. Ben mutlaka kapatıyorum müsaadenizle. Yansı. Sesiniz Ama, çok az geliyor. Duyamıyorum. Evet e, arkadaşlar <gülüyor> valla ben bile yayından düştüm yani e, öyle söyleyelim e, arkadaşlar Allah'ın izniyle e, derdimizi anlattık e, önemli olan e, bu yani bu bağlamda buradan e, sayın e, Cumhurbaşkanımıza e, sesleniyoruz yani engel öğretmenlerimiz e, tamamına yakını e, hepsi atanmak e, istiyor Allah'ın izniyle. Lütfen bu sese kulak verelim. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyoruz. Yani Sayın Milli Eğitim Bakanım yani en kısa zamanda engelli öğretmenlerimizin tamamına yakınlığının yine atanmasını sizlerden talep ediyoruz. Arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle en yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız ile de yani bir görüşme sağlayacağız ilerleyen zamanlarda Sizler adına onlara da e, Sayın Bakanımıza da bir dosya e, takdim edeceğiz. E, tüm izleyicilerimize, tüm öğretmen arkadaşlarımıza da e, canı gönülden e, teşekkür ediyorum. E, yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. E, Hoşçakalın diyorum ben kendinize. Ümitli olun, Allah'ın izniyle e, umutlu olun. İnşallah e, hepiniz atanacaksınız arkadaşlar. Yani e, bu konudaki aldığımız duyumlar, bilgiler hepsi e, böyle niyetimiz halis yolunda bulunuyoruz. Bunu bilin. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.